Benim de zamanında babam böyle odasına çağırıp konuşma yapmıştı. Aman evladım sen sen ol, hep işinin başında dur. Kapıyı önce sen açacaksın, en son sen kapatacaksın diye öğütlemişti. Belki o zamanlar şartlar bunu gerektiriyordu. Ama işte benim yorumluğum bu dört duvar arasında geçti. Ne sizin büyüdüğünüzü gördüm, ne annenizle doya doya gezdim. Ne de kendime zaman ayırabildim. Şimdi buralar size emanet. Ben varsa eğer kalan ömrüme, torunlarımla, annenizle vakit geçirerek değerlendireceğim. O uzun zamandır ertelediğim ahşap oyma kursuna başlayacağım. Ama benim de size bir masajım olacak. Teknoloji artık elinizin altında. Önce çalışma arkadaşlığımıza güveneceksiniz. Sonra da işinize özgürlük katacaksınız. Tüm işleri dijital taşıdık. yaşadık. Artık şirketi uzaktan da yönetebiliyoruz. Ailenizde balık tutacaksınız, bir hobi edineceksiniz, hayatı ıskalamayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık babacığım. Sen hiç merak etme. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine özgürlük kat, işine